Leni Bak yine hüznüm yerde Kendimi bıraktım derine Seni kokun hasretimde Suretin havuçlarımın içinde Kalk yattığın yerden bana doğru gel Bana doğru gel Böyle de yaşanmıyor Akıp giden sözlerim seni arıyor Resmin elimde torak okuyor Bu gece etrafımı hases arıyor Kanıyor yaralarım Seni